Bu kahve demleme ekipmanının ismi American Press. Bu French pressle ile AeroPress arasında bir ekipman. Bunu da kahve demlemek için ilk önce filtresini çıkarıyoruz. Altındaki hazneye kahvemizi koyuyoruz. İnşallah dökmem. Üstünü kapatıyorum. Haznesine kaynamış suyu koyuyorum. Şimdi filtreyi üstüne koyup... Elimle bastırıyorum. Ben bastırdıkça kahve üst kısma demlenmiş şekilde geçiyor. Daha uzun süre demlenmesi için yavaş yavaş bastırmanız gerekiyor. Ee, sonları doğru bayağı zorlaşıyor bastırmak. Filtreyi tamamen aşağı indirdik. Bütün tuyumuz kahveyle birleşti ve demlendi. Şimdi bardağımıza alıyoruz. Ve kahvemiz hazır. Afiyet olsun.